Gençler selam. Bugün sizlerle birlikte CSGO'da en iyi şekilde eğiminizi nasıl geliştirebilirsiniz? Eğiminizi bir hafta içerisinde, üç gün içerisinde nasıl ileri seviyelere getirebilirsiniz? Bunun hakkında bir video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Yaklaşık 6-7 yıldır aktif olarak CSGO oynuyorum. CSGO'da içerik üretmek ve daha çok ileriye gelmek istiyorum. Bunun için bana destek olmak için aşağıdan videomu beğenebilirsin, kanalıma abone olabilirsin. Bunları yaparsan beni çok mutlu edersin. Şimdi bilgisayarımıza geçelim ve onun üzerinden size tamamen her şeyi anlatmaya başlayacağım. Şimdi... Şimdi csgo ekranımıza girdik buradan tam olarak şey olarak anlatacağım böyle hiç bilmeyen bir insana göre anlatacağım lütfen rahatsız olmayın buradan visit e workshop veya sizde atölye olur atölyeye giriyoruz veya aimbot z z olacak sonunda çıkmayabiliyor bazen dolayı buradan aimbot'u indiriyoruz buraya giriyoruz sayfaya girebilirsiniz direkt buradan abone ol çıkacak sizde ona tıklayıp abone oluyorsunuz daha sonrasında buradan aimbot'u açıyoruz direkt oyun içine geçiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi oyun içine geçtik. Oyun içine geçtiğimizde karşımıza gördüğünüz gibi duran botlar görüyorsunuz. Biz bunları şu şekilde yapıyoruz. Bu yüz kısımdaki tuşlara basarsanız bu karşınızdaki yer kapanıyor. Buraya basarsanız buraya basarsınız hepsi kapanıyor. Biz botları tek bir yeri toplayacağız. Odamız tek bir yönde olacak ve eğimimizi ona göre hareket ettireceğiz. Buradan buraya dönmek sizin için bir süre boyunca sıkıntı olabilir. Onu kullanmasanız sizin için daha iyi. Buradan da bir tık yakınlaştıyoruz ki botlar bize daha yakın olsun. Bu da açtığımızda burası kapanıyor. Bizim için daha rahat bir karşıya geçiş sağlıyor. Onun buradan geldik armoru kapatıyoruz burdan daha sonrasında buradan isterseniz F2 falan açabiliriz ben kullanmıyorum gerek yok çünkü buradan geldik ilk yapacağımız hareket şu İlk yapacağımız harekette botların kafasını takip ediyoruz tamamıyla botların kafasını bu şekilde ta takip ederek devam ediyoruz ve daha sonrasında bundan bir anda buna geçiyoruz aynı şekilde takip etmeye devam ediyoruz Takip etmeyi hiçbir zaman bırak. Bunu 3 dakika, 5 dakika kafanızın rahatlığına göre elinizin ısındığını hissetmenize kadar devam edebilirsiniz. Ben kendime göre anlatıyorum. İlk başta sörfte kullanabilirsiniz. Sörfün ne olduğunu biliyorsunuzdur. Sörfe girip sörf yaparak elinizi ısıtabilirsiniz. Ben şu an ısındık bir eğime göre anlatıyorum. Sıfırdan anlatmıyorum yani. Daha sonrasında kafaları gezdik. Kafaları gezdikten sonra. Geldik botların ortasına. Buradan gel gelip döndük, döndük, vurduk. Bu şekilde. Botu... Kafasına getirdik bunu vurduk arkaya döndük ne vurduk arkaya döndük ne vurduk arkaya döndük ne Ya yani arkaya dönerek eğim almaya çalışıyoruz sensinizi buradan önünüz arkaya çok rahat dönebiliyor musunuz ona göre bir ayarlayın sensiniz yüksektir azdır bu şekilde bir tık yükselterek bir tık alçaltarak, o şekilde eğim sensinizi bulabilirsiniz ben sensiniz için de ayrı bir video çekeceğim sens alakalı ayrı bir video çekeceğim tamamıyla bunu yapıyoruz 5 dakika boyunca bunu devam ettiriyoruz arkamızı dönerek adam vurmaya çalışıyoruz sürekli var. geldik şekilde 5 dakika bunu devam ettiriyoruz. Sonrasında geldik, buradan arkasını döndüğünüz vurdunuz vesaire tamam. Ondan sonra one tap, full one tap çalışıyoruz. Bunu arkayı dönmeden önce de yapabilirsiniz. Bu sizle alakalı bir şey, siz bilirsiniz bunu. Ben o şekilde yapmadığım için. Alışkanlık olduğu için direkt dönerek vurmaya. Daha sonrasında double vuruyoruz. Yani şu şekilde. Geldik, böyle vantepatmaya daha çok özen göstererek vuruyorsunuz. Ben şu an kendi şeklinde oynamadığım için rahat rahat vuramıyorum. Bu şekilde vantepat ederek döne döne vuruyoruz. Sürekli olarak aynı yerde sabit kalmamayı tercih edin. Aynı yerde sabit kalırsanız adam çok rahat vuramayacaksınız. Bunu fark edeceksiniz. O yüzden bir tık daha hareket ederek W A S D işte döne döne döne döne, döne, döne vuruyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız sizin için daha iyi olur. Sonrasında bunlar bitti. Her şey okay. Birazcık bunu gerçekten çalışın. En az 500 bot vurun. Günlük. Bakın günlük 500 bottan bahsediyorum. Daha sonrasında buradan çıkıyoruz. Aynı şekilde yine atölye haritasına giriyoruz. Buradan atölyeyi seçiyoruz. Workshop'a giriyoruz. Buradan bu sefer fast, fast aim bot yazdım. Zamanlar dedim. Buradan fast aim reflex var. Bu da kullanılabilir ya da şunu face aim reflex bu benim için bir tık daha iyi bunda bazen problem çıkabiliyor buradan girdik face aim reflexi indirdik. Reflex indirdik ne işimize yarayacak yürüyen botları rahatlıkla vurabilmemizi sağlıyor yani örnek veriyorum duran bir bot vurmak kolay buradan böylece geçen böyle geçen 65 arz oynuyorsunuzdur pardon 60 arz oynuyorsunuzdur 75 arz oynuyorsunuzdur bunun için size çok rahatlık sağlayacak yürüyen bir adamın nasıl geçtiğini göreceksiniz sana göre adamı vuracaksınız şimdi geçtik bu bize otomatik siteye attı Daha sonrasında bakın yürüyen insanlar var Bunlara Vantap tamamıyla one tap. kesinlikle ya yani spreyinizi de geliştirebilirsiniz burada O sizinle alakalı şey Sprey oynuyorsunuzdur gelin burada spreyinizi geliştirelim Ben sprey oynayan bir oyuncu değilim Vantap karşıdaki oyuncuyu oyundan düşürmek için çok yararlı bir şey olduğu için ben vantep oynamanızı tavsiye ediyorum Vantap, Vantap Bu şekilde Burada da en az 100 bot Kesinlikle en az Siz botunuzu vurdunuz abi Gördüğünüz gibi bakın ben 144 oynama rağmen bazen kaçırabiliyorum 60 Hz oynayan e, arkadaşlar bunu yaparsa onlar için çok çok iyi olur 75 herz. 144 Hz de bunu alışmak zaman alıyor One tap. Yani bunu her maça girmeden önce yaparsanız Gerçekten one gelişimi göreceksiniz Ve adamlara attığınız vuruşlar çok çok değişecek Burada diggle de oynayabilirsiniz Genellikle force roundlarda fazayla kullandığım çoğu silahın arasındadır One atarsanız silahın sekişini alınacaksınız. Ne tarafa sekiyor, nasıl atabilirim, nasıl daha rahat vurabilirim. Vurdukça gelişecek. Aim'iniz tamamıyla gelişiyor vurdukça. bu her zaman böyle olan bir şeydir. Bunu Valorant'ta da görebilirsiniz, bunu CS'de de görebilirsiniz, bunu diğer oyunlarda da, CS 1.6'da da. hepsinde de tamamıyla kendinizi geliştirmeniz lazım. Oynaya oynaya ileri seviyelere geliyorsunuz. Bu sizin için önemli. Bu şekilde one tap'lerinizi atıyorsunuz. Burada da 100 bot vurduk. Peki daha sonra ne yapacağız? Bundan sonra workshop'la işimiz... Bitti tabi config generator kullanabilirsiniz bir model kullanabilirsiniz O beni ara kadar etmez Buradan değil de benim tavsiyem normal matchmaking sisteminden değil de Girip sunucularda oynamanız Sunucularda tamamıyla daha iyi insanlar oluyor Faceit oynayan bir adamla karşı karşıya gelmeniz mi daha iyi Global olan bir adamla karşı karşıya gelmeniz mi daha iyi Stone level olan adam bile burada oynuyor Çünkü mermi yenilenmesi var Adama daha net mermilerinizin gitmesi var Daha fazla insan var Bunlar tamamıyla bizim için iyi olan şeyler Şimdi deathmatch server'ımıza girdik Solda bir panel görüyorsunuz. Buradan IK veya ne oynamak istiyorsanız Diggle'ımı seçtim ben. Burada hareket eden insanlar olduğu için sürekli olarak durmayan insanlar var ve hareketle hızlı bir oyun dönüyor. Hızlı bir oyuna alışmanız demek aim'inizin çok çok ileri seviyelere gitmesi demek. Ben de bir tık ısınacağım şimdi. Daha çok mantep oynamaya çalışabilirsiniz burada. Vurabilirseniz iyi. <gülüyor> Vurursunuz da bence. One tap, one tap. Döne, döne, döne döne döne döne döne oynayacaksınız. Ben yani şu an ısındık bir aim'de değilim. Tamamen Eve geldim ve yayınımı açtım. Videomu açtım, pardon özür dilerim. burada geliştirebilirsiniz kendinizi. Wanteb'de de geliştirebilirsiniz. Çoğu şeyi burada aslında ters olarak alıyorsun. Yani sizin maç içerisinde geri seviyeye götürecek şeylerden birisi bu. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde geliştirebilirsiniz. İleri seviyelere taşıyabilirsiniz. Rank atlamak istiyorsunuzdur. Face daha iyi olmak istiyorsunuzdur. Bu taktiği kullanarak ileri seviyelere gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim ilk videom bu. Lütfen aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz yorumlarınızı bırakırsanız neyi hatalı yaptığınızı, neyi daha güzel eleştirel eleştirisel yorumlarda bekliyorum sizden. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağ olun.